merhaba merhaba merhaba merhaba merhaba diyor kanalımıza tekrar hoş hoş geldiniz hoş gördünüz yani. ne yani ve hoş buldunuz. Bugün den yani yüzmek istemiyoruz yani sadece deniz denize tepki deniz tepkinle de tepki veriyoruz. Keşke denizde tepki tepki verseydi deniz tepkin. Ne hiç, hiç anlamıyorum. Anlamadım. Deniz hissi. Anyosi. Okay. I still want to swim. Just to tepki react. So, take in. Take key So, use just make use make. Use, -in. use no, use day. Yani 50 değil, yani 30 değil. 30's Evet. Deniz uh, tekine. Kendine, kendine, kendine değil can. İyi bak. Yarak, kendine gel değil yani. <gülüyor> olsun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kendine. iyi bak. Bak. Gibi. Baklava gibi. <gülüyor> okay, lütfen abone ol, videoyu Instagram'da videoyu Easter İsterseniz. Daha ispiri istiyorsanız abone ol arkadaşlar, paylaş ya. Allah Allah. Allah. Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> Hadi videoya geçelim. Evet. Denize geçelim. Ha! <gülüyor> evet. A -a. Diledim. <gülüyor> Diledim. <gülüyor> Deniz the King Coverley. Ha, ha, Coverley's delimited ama. Evet. Yan ne ama ya gerçekten yemin ederim ya onun sesi şey şey gibi melek melek gibi gerçekten ilk first time ilk zaman ilk defa ilk defa da onun denince susamam susamam susamam ha susamam da onun sesine aşık oldum aşık oldum ne olsunlar <gülüyor> ne Gelbi dün mitene Oh Wow, oh. Oh. wow. Longing for a baby baby like Wow arkadaşlar di di kennt Dikenleri gövdeler mi? <gülüyor> Bir melek kokusunda şey kokusundan hmm. <gülüyor> böyle böyle gider mi? Kendine bak beni düşünme Su akar yatığını bulur <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diken oh diken daha daha çok diken diken oluyor değil mi? <gülüyor> <messizlik> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu şarkı. Wait. Öğrenmeyiz. Laz Öğrenmemiz lazım. Hmm <gülüyor> Arkadaşlar isterseniz bu şarkıyı öğreneceğiz ve size şey yapacağız yani söyleyeceğiz yeah, isterseniz ya isterseniz <gülüyor> sadece isterseniz <gülüyor> <gülüyor> ve pardon den <gülüyor> um, tekin yaşı kaç en yani çünkü sesi çok şey Young. çok ya yeah, yani 20 yaşında gibi 22 yaş. Can't imagine, I need to shoot Ya şaka şakala. Kurşunla kurşunla. Stop a blind bullet, seni Type of rifle sans yes böyle gider mi Şu kahpe dünya seni bana düşman er Dostluklar birden mi Bir kardeş selamında seni aramak var ya böyle böyle gider mi Gendile baba Beni hiç düşünme sukarın Oh my god. Ah, gerçekten yemin ederim bak bir hafta bir hafta bana ver bize ver. Yani bu şarkı öğreneceğiz söz. Gerçekten. <gülüyor> Oh, Lord. Sakino Şam, Sakino Canice Tekin, seni çok seviyorum. Gerçekten yap. Yemin ediyorum. Yani çok güzel, yani çok güzel yani. <gülüyor> Gerçekten çok beğendim, yemin ediyorum. On numara. Anlam, Ve yani. kesinlikle bu şarkıyı öğreneceğim. Yani önceden bu şarkıyı dinliyordum yani. <gülüyor> Bir yodan, şey yani sokaktan geçerken bir bardan dinliyorum. Ve <gülüyor> böyle... Ama bu kadar güzel sözleri var diye bilmiyorum ya. Yani. Kendine iyi bak, belli düşünme, su akal yatından bulur. Orani... Orani... just Orani... Orani... Evet bu tepkiyi beğenirseniz lütfen arkadaşlar abone ol videoyu paylaş bizi instagramda takip evet. edebilirsiniz yani mm, isterseniz evet arkadaşlarla bir videoyu paylaşın evet. ve bir dahaki seferine görüşene kadar baş